Merhabalar arkadaşlar Dwarlog Games kanalına hoş geldiniz. Ben Bugün yeni bir karşındayım arkadaşlar. Bugün Minecraft Premium hesap çekiliş videosunun sonuçlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, çekilişe 7 kişi katılmış ya da 8 kişi arkadaşlar. Ee, ben böyle buraya, Bunların isimlerini almıştım az önce yazdım, kopyaladım. Şöyle bu, ve bu, ismi ne? ve Maraci maracım artık neyse Oradan çekiliş yapıyorum arkadaşlar Şöyle kopyaladım Bir kişi Ama Sinir etmemek Bir kişi buradan katılacak arkadaşlar Bir de kazananlar olsun olmasın Çekiliş yapalım Bakalım Çekiliş kazanan arkadaşlar fenoman topçu Hayırlı olsun fenomen topçu ee, Bana ulaşırsan Alttan yorum yazarsan herhangi bir adli Face ya da Skype adresini verirsen sana bu Hesap hesabım bilgilerini Sana paylaşmış olacağım Evet arkadaşlar ee, şu an kaç abonemiz var hemen bakıyorum ben 26 olması lazım aynen 26 abonemiz var arkadaşlar e, Bir 50 abone olunca tekrardan çekiliş yapacağım arkadaşlar 50. abonede Yani bir tahminen 24 abone falan daha gelirse Bu sefer 2 premium hesap çekilişi yapacağım siz abone olursanız videoları izlersiniz. çekilişler daha hızlı eder ve videolar daha hızlı gelir, bu tür videolar. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkürler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı unutmayınız.